Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 2019 Cilt 6 Sayı 2 Savaş Kahramanı Bir Vicdani İretçi Savaş Vadisi Hexow Ridge Filminde Çatışan Erkeklikler Atilla Barutçu. Amerika'nın onur madalyası alan, ilk vicdani retçisi olarak kabul edilen, Desmond Duss'ın hayatından sinemaya uyarlanan Savaş Vadisi Hexow Ridge Mel Gibson 2016 filmi dini inancı sebebiyle silah tutmaya, insan öldürmeye ve şiddete karşı olan bir erkeğin gönüllü olarak savaşa katılma hikayesini anlatır. Film, her ne kadar odağına vicdani redçi bir figürü alsa da, farklı erkeklik temsilleri üzerinden erkeklikler arasındaki güç ilişkilerinin nasıl egemen erkeklik değerlerinin çıkarını işleyebildiğinin bir örneğini sunar. Filmi, kışlada, ailede ve savaşta olmak üzere, üç farklı erkeklik karşılaşması üzerinden inceleyen bu makale, egemen erkeklik değerlerine karşıt bir figür olarak temsil edilen erkekliğin, nasıl bu değerleri beslediğini ve yeniden ürettiğini incelemeyi, bu sayede iktidar bloğunun çeşitlilik barındıran yapısını vurgulamaya amaçlamaktadır. Daha ve Misafir filmlerinde Mültecilere Önelik Dışlama Pratikleri ve yok yerler. Eren Yüksel Bu çalışmada Daha, Onur Saylak 2017 ve Misafir, Andaç Haznedaroğlu 2017, filmlerindeki mültecilerin temsili ve mekansal deneyimleri Mark Ujun Yokyer, ve Giorgio Agamben'in çıplak yaşam ve kamp kavramları arasında bağlantı kuran bir kavramsal çerçevede inşacı temsil kuramından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Türkiye'de çekilen ve mültecileri konu alan her iki filmde göç meselesini ötekileştirilen kimlikler üzerinden ele almaktadır. Mültecilerin mekansal deneyimleri, akışkanlık yerine hareketsizlik ve geçicilik üzerinden belirlenmekte ve yer altındaki bir depoda ya da kentin get doları olarak ifade edilebilecek yok yerlerde yaşayan mülteciler, Egemben'in tabiriyle çıplak yaşama indirgenmektedir. Genel olarak mültecilerin temsil edilmesinde karşımıza çıkan masum çocuk ve savunmasız kadın figürlerinin seçimi ise mültecilerin yardıma muhtaç, kurban statüsünde sabitlenmesiyle sonuçlanmaktadır bu bağlamda mültecilere yönelik dışlayıcı bakışı göstermesi ve mültecileri etkin failler olarak sunmaması bakımından ortaklaşan iki film, farklı ideolojik yönelimlere sahip olmalarıyla ayrışmaktadır. Misafir, mültecilere ulus devlet vatandaşları tarafından kabul edilmesi gereken misafirler olarak değerlendiren empatik bir anlatı inşa ederken, daha, misafir söylemini eleştirmekte ve mültecileri sömürüye açık hale getiren ve insan kaçakçılarını var eden iktidar ilişkilerini mikro yapılar üzerinden sorunsallaştırmaktadır. Online gruplarda iletişimsel bellek, aracılığı ve müşterek bilgi, Selver Dikkol, Hakan Erkılıç. Çevrim içi sosyal ağlar, çok çeşitli konular çerçevesinde gruplar kurmaya olanak sağlamaktadır. Özellikle Facebook gibi sosyal ağ siteleri, ilgilendikleri herhangi bir konuyla ilgili kullanıcılarına grup kurma veya var olan gruplara katılma seçeneklerini sunar. Bu çalışmanın amacı, literatürde iletişimin sürekliliğini sağlayan bir nosyon olarak kabul edilen iletişimsel belleğin online gruplardaki işlevinin araştırılmasıdır. İletişimsel belleği tanımlayan parametrelerin online grup içerisindeki varlığını, grup içi iletişimdeki rolünü ve grubun birliği üzerindeki etkisini araştırmaya ve tartışmaya yönelik olan bu çalışmada aynı Facebook grubuna üye olan 7 katılımcıyla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, iletişimsel bellek ekseninde analiz edilerek tartışılmıştır. Veriler ve değerlendirmeler ışığında sonuç olarak, Facebook gruplarında paylaşılan her bir gönderinin kendi müşterek bilgisini birikimli olarak ürettiği, iletişimsel belleğin bu müşterekliği desteklediği ve parçalı olan bilgilerin aktarılmasını sağladığı söylenebilir. Dijital karnavalın aktörleri olan trolleri incelemenin asıl amacı. Alim Alper Cesur Sosyal medyanın düzen bozucu aktörleri olan troller, kimi zaman güldürerek, kimi zamansa kızdırarak dijital platformlarda adlarından sıkça söz ettirmektedir. Sosyal medyanın yaşamımızın bir parçası olmasıyla birlikte, troll ve trollük gibi kavramlar da gündelik konuşma dilinde kendine yer bulmuştur. Söz konusu duruma bağlı olarak yakın bir zamanda akademik çalışmalara da konu olmaya başlayan troll kavramına odaklanan bu araştırmada temel amaç, troll iletilerinin incelenmesi aracılığıyla troll mizahının mahiyetinin anlaşılmasıdır. Bu çerçevede kavrama yönelik daha derinlikli bir bakış açısı geliştirebilmek üzere troll kavramı, troll yazarlara imkan tanıyan sosyal medya ortamlarının karnavalesk atmosferiyle ilişkisi çerçevesinde ele alınmıştır. Araştırma yöntemi olarak içerik analizinin kullanıldığı çalışmada ekşi sözlük ağındaki yüzeylinin üzerinde ileti girilmiş olan ve başlığı açan trollün entrisini silerek kaçmadığı asıl amacı başlıkları incelenerek trollerin sözlük içindeki edimleri ve yazarların troll iletilere karşı takındığı tavırlar değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, karnaval eski ortamın esnek yapısı trollere özgür hareket alanı tanımasına rağmen toplumun sinir uçlarına dokunan belli bir takım konuların, Özellikle de kadına karşı kullanılan eril dilin olumsuz karşılanarak bu söylemler doğrultusunda yazarların karnavala katılmayı reddettikleri tespit edilmiştir. Muhafazakar basının modernizm, bilim ve teknolojiye yaklaşımı. Büyük Doğu örneği. 1949-1959. Ferda Edil Lostar 1946 yılında çok partili sisteme geçişle birlikte Cumhuriyet Türkiye'si içerisinde kendini gösterme fırsatı bulan muhafazakar siyaset anlayışı, Demokrat Parti'nin 10 yıllık iktidarı süresince çeşitli düşünürlerin katkılarıyla şekillenmiştir. Demokrat Parti'nin iç ve dış politikalarıyla uyumlu biçimde gelişen bu yeni muhafazakarlık biçimi, erken Cumhuriyet dönemi muhafazakarlarında görülen uzlaşmacı ve sentezci yaklaşımdan farklı bir biçimde, temel değerlerini bir yaşam ve siyaset tarzı olarak hakim kılma gayesi taşımıştır. Günümüzdeki mevcut sağ muhafazakar ideolojinin inşasında önemli rol oynayan isimlerden biri Necip Fazıl Kısakürek olmuştur. Çeşitli sağ siyasi hareketlerin ortak referans noktalarından biri olan Kısakürek'in düşünce sistemini anlamak, günümüz muhafazakar siyasetini anlamlandırabilmek açısından da önem taşımaktadır. Bu çalışmada Kısakürek ve kurucusu olduğu hareketin Büyük Doğu dergisinde somutlaşan ve alan yazının içerisinde görece arka planda kaldığı düşünülen modernizm ve bilim tekniğe dair görüşleriyle dönemin iktidar partisinin ve uluslararası siyasi konjöktürün bu görüşleri nasıl biçimlendirdiğine odaklanılmıştır. Demokrat Parti'nin iktidarı devraldığı dönemle sınırlandırılan araştırmada, Büyük Doğu Dergisi'nin Ekim 1949 ile Ekim 1959 yılları arasında haftalık olarak yayınlanan 105 sayısında yer alan Ruh Nerede ve Müspet İlimler Köşeleri, konuyla alakalı tematik yazılar ile İdeolojiyo Örgüsü isimli yazı dizisi, söylem analizi yöntemiyle incelenmiştir. Türkiye'de Yoksulluğun ve Yoksulların Televizyon Haberlerinde Temsili Veli Boztepe Çalışmada Türkiye'deki televizyon kanallarında yoksulların ve yoksulluğun nasıl temsil edildiği, ana haber bültenleri çerçevesinde ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, yoksulluğun televizyon haberlerindeki temsil biçimlerini incelemek, söz konusu temsil biçimlerinin egemen söylemlerle bağlantısını ortaya koymaktır. Bu yolla, Yoksullara, yoksulluğa dair sorunlu temsil biçimlerinin kime, neye hizmet ettiği saptanabilecektir. Çalışmada büyük sermaye gruplarına ait olan ve yeni liberal ideolojiyi temsil eden kanalda, dini söylemlerin yaygın olarak kullanıldığı yeni muhafazakar ideolojiye sahip kanalydı. Sol ideolojiye sahip Hayat TV ve kamu televizyonu TRT1'in ana haber bültenleri örneklem olarak seçilmiştir. Söz konusu televizyon kanallarının 1 Ocak 31 Mart 2014 tarihleri arasında yayımladıkları ana haber bültenleri incelenmiş, kanalların ideolojik yapılanmasının, yoksulları ve yoksulluğu temsil biçimlerine etkileri ölçülmeye çalışılmıştır. Ana haber bültenleri, T. Van Dyke'ın eleştirel söylem çözümlemesi kullanılarak incelenmiştir. Bulgular farklı yayın çizgilerine rağmen televizyon kanallarının sorunlu dışlayıcı temsil biçimlerinde genel olarak benzeştiklerini ancak yayın çizgileri doğrultusunda bir takım temsil biçimleri de ürettiklerini ortaya koymaktadır. Haber bültenlerindeki sorunlu temsil biçimlerinin sorunla ilgili etkin çözüm yöntemlerinin gündeme gelmesini engellediği düşünülmektedir.